Dondurma Mehmet'imize. Evet. Hangisinden alalım? Hangi dondurmalardan istiyorsun? Hangisinde? Hımm. Ama üşütmesin sonra yavrum. Havalar soğuk. Hı? Üşütmeysin sonra yavrum. Hı? Hmm? Kola mı alacaksınız? Evet, yok galiba. Var burada? A, öteki taraftaki bu şekilde dedikler. Diğer, diğer tarafta. Tabii diğer taraftan. Hadi bakalım. Hmm. Oğlum cipsini aldı. Dondurmasını da aldı. Hmm. Var var. Öteki tarafta. Hmm. <Gülüyor> Başka ne alalım? Hı? Ne alalım? Şöyle hmm. bakalım ne alalım. Pase kamyon, kamyon alalım. Evet, kamyon alalım. He, burada ama burası kamyon satmıyor. Aa, o, o, o, Hı? Aa, burası kamyon satmıyor oğlum. Aa, Hı? Abi ne Saniye aşkım, suda mı acaba? Abperin oğlum ha, bulamadın mı yavrum? Hayır. Ha? İki buçuk litreleri yok mu? Yok. Karşanın var. Tam şunlardan şeylerden al. Neylerden Pantal, iki tane yani iki tane alırsın o zaman. Neyden alın? İki tane. Pant birini pantal birini istersen kol al. Fark etmez. Bir saniye. Bundan bir tane mi pantı mı alıyor? He. Canına gitsin. Canına gitsin. Canına gitsin. getir. Bak orada araba araba var. Araba getiriyorum. Bir saniye. Arabayı getir. şu saniye. bir, saniye. bir saniye. Araba getir, arabayla daha rahat olur, elde taşınmaz ki. Babaya ya bakayım Ha, boş araba getir. Ha şimdi ne alacaksın koyup, ondan sonra bunları da koyarsın. Ampüller de koy. Ampüller koy. koy. Koy bakalım oğlum oraya. Aferin oğluma. <gülüyor> koy koy yavrum. Ne istiyorsan al yavrum. Canın ne istiyorsa al. Mehmet'e trafik kazası yapacaksın şimdi. Oğlum. Evet bugünlük bugünlük alışverişimizi tamamladık evimize dönüyoruz yok ama daha alışveriş yapacağız ya daha alışveriş yapacağız Ne fiyatına bakmışsın? Öyle mi? O geçmiyor. Her Herkinin fiyatına bak. Ne? Burada ee, de geçiyor. Aa, yüzde var. Yüzde geçiyor. De. Değil değil de. De. Değil değil de. De.